Işık da daha iyi. Keşke bu ışıkları yanımda taşıyabilsem. Anında daha parlak görünen bir cilt için... ...Nütrugina'dan yeni Bright Boost. Hazır <gülüyor> hep aynı numara ya. Bence cildinin ışığa değil, parlak bir fikre ihtiyacı var. Yeni Bright Boost jel krem anında daha parlak, bir haftada daha genç bir cilt görünümü sağlar. Neoglukazamin içeren formülüyle ince çizgi ve leke görünümünü azaltır. Nütrugina, dermatologlarla birlikte geliştirildi. Nötrcina dermatologlarla birlikte geliştirildi. Fena değil olacak.